Yaşamanın yarışı bu alışamadım henüz. Başa çıkmak zordu da savaşamadım Venüs. Kadar uzaktım geceleri duygularımı, bir de ağlattılar beni güpe gündüz. Sobeledin beni yakalayan gamsızlara da, asızlıdı da gönül başsız kalınan insan olarak bilenlerim etrafımda, ipsiz sapsız da. Tabii bir de o da var. Konuştum unut gererdi o zaman Öyle devam etmedi de o kadar masumdu ki kızamazdım ona Tabii da Tabi bunların hepsi geçmişte kalan bir anım, bir anım Düşmanımsın kadın Geçmişi unutalım diyorsun daha be kadın Bunu nasıl yapalım Bunların hepsi geçmişte kalan Unutalım dersin Ama görüyorum buna senin çaban bile yok Bırakın gelsin biliyorsun dert gibisin Olanları düşününce midem kaldırmıyor Ne yapayım sorunun bu Ulan unuttun mu diye bir de sorulur mu Aradan geçmiş 4 yıl iyi misin sen beni hatırlaman sevmene Yorulur mu artık hayatımda sakın ol Çok zor değil sadece sakın ol Mutlu mesut huzurlu Ama ne olur ben Abi bunların hepsi geçmişte kalan bir anı Bir anım düşmanımsın kadın Geçmişi unutalım diyorsun daha be kadın Bunu nasıl yapalım Bunların hepsi geçmişte kalan bir anı Bir anım düşmanımsın kadın Geçmişi unutalım Bir anım, bir anım.